dualar hazinesi kanalından hepinize merhabalar bugün sizlerle Hazreti Rabia Adeviye'nin çok önemli güzel bir kıssasını paylaşacağız bir gece namaz kılmak için seccadesini serer namazını bitirdikten sonra şöyle bir duada bulunur Ya Rabbi şu vakitte birçok kimse uyudu birçoğu sevdiğine gitti ben de sana geldim. Çünkü benim sevdiğim sensin. Sonra zikre başladı ve seccade üzerinde zikir çekerken uyuya kaldı. Bir hırsız evine girdi. Biraz sonra bakındı sağına soluna. Oldukça az ve eski eşyaların olduğu fakir birinin eviymiş bu ev diye düşündü. Ama birkaç parça eşya almadan çıkmak olmaz diye düşündü. Torbasına doldurduğu birkaç parça eşya ile tam evden çıkarken bir de baktı ki kapı yok. Az önce girdiği kapı hiçbir yerde yoktu. Her yer duvardı. Aldıklarını bıraktı ve tekrar çevresine baktı. Kapı orada duruyordu. Tekrar torbasına doldurdu eşyaları ve tekrar baktı ki kapı yine yok. Bu işlemi tam üç kez tekrarladı. Tam o esnada duvarlar dalga dalga yarılarak dedi ki Ey hırsız! Seven uyudu ama sevilen ayakta. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle bu güzel menkıbeyi paylaştık. Bunu faydalı bulduysanız beğenip paylaşarak başka insanların da istifade etmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca Yeni videolarımızdan da haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.